Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu videomda ben sizlere SEO nedir e, konusunu anlatacağım. E, burada kendi yazdığım SEO nedir makalemden e, faydalanacağım anlatımı yaparken arkadaşlar. SEO, İngilizce SEO kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır. Ve anlamı Search engine Optimization anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Peki. Ee, pardon. Ee, kısalt, kısaltmanın açılımı Search Engine Optimization oluyor. Peki arkadaşlar. Search Engine Optimization ne demektir? Search arama, engine motoru ve optimization optimizasyonu kelimelerinden meydana geliyor ve böylece ne oldu arkadaşlar? Arama, motoru, optimizasyonu anlamına gelmiş oluyor. Peki. Peki arama motoru optimizasyonu ne demektir öyleyse? Hemen arkadaşlar arama motoru optimizasyonu bir web sitesinin e, internet pardon bir web sitesinin arama motorlarında gösterebileceği en iyi performansı göstermesi göstermesi için yapılan çalışmaların bütününe e, arama motoru optimizasyonu diyoruz. Burada ne demişiz? Evet. En kolay şekilde anlamlandıracak olursak bir web sitesinin Google ve diğer arama motorlarında en iyi performansı göstermesi için yapılan çalışmalar bütünle ne? ne? diyoruz arkadaşlar? Arama motoru optimizasyonu diyoruz. Peki bu ıı, en iyi performans içerisinde neler var? Evet. Hemen bakalım. Bakalım. İlk önce ilk şeyler değil mi? First things first diyoruz. İlk önce ne olmalı? Yani e, görecelidir. Kişiden kişiye değişebilir. E, i̇lk önce hız olur, hız olmalı. Bir web sitesi hızlı olmalı. Bir performans, e, iyi bir performans için hızlı olmalı denilebilir değil mi? Evet denilebilir. Peki hız için ne gibi faktörler işin içerisinde? E, iyi performans gösteren bir sunucu, server bir hosting paketi, bir server daha çok server kullanmanızı öneririm sonucu. Sonra arkadaşlar e, evet hız konusunda e, diğer yönden ise kod ve resim optimizasyonları devreye girmekte. E, resimlerimizin boyutu 200 kb geçmeyecek ve kod, e, az kodla çok iş yapan web sitelere sahip olmalıyız. Değil mi? Az kod ile çok iş yapan web sitelere. Peki Evet arkadaşlar sektör bir web sitesi sektöründe önde gelen anahtar kelimeler sektöründe arama hacmi yüksek olan anahtar kelimelerde nasıl olmalı önlerde olmalı mesela sektöründe önde gelen bir anahtar kelime düşündüğümüzde mesela diyelim ki şimdi mesela şöyle olsun arkadaşlar Evet. Türkiye'nin en iyi e ticaret Ya yani bu kelimenin e, arama hacminin yüksek olduğunu falan değil biliyorum. Ama ne çıkıyor? Bakın sıfırıncı noktada, hepsi burada çıkmış oluyor değil mi mesela? Şimdi arkadaşlar e, dersimin iler ilerleyen safhalarında arama hacminin e, nasıl e, ölçüldüğünden bense bahsedeceğim. Peki. Ee, ziyaretçileri tekrar siteye çekmek için yeniden pazarlama yöntemlerini kullanıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi diyelim ki web sitenize gelen kişiler e, sektörünüzle ilgili e, bilgilere ulaşmak istiyorlar. E, örneğin nedir? Şimdi düşünelim. E, evet. <gülüyor> Mesela SEO uzmanlığı, SEO, web tasarım ve benzeri konularda arama yapanlar e, kim bulacaklardı? Benim siteme. Yani benim sitemle karşılaşırlar. Başka bir siteyle karşılaşırlar. Örneğin mesela diyelim ki bir kişi web tasarım ve SEO hizmeti arıyor. E, bakalım. Evet, web tasarım ve SEO hizmeti aradığında bir kişi benim sistemi bulabiliyor. Bakın burada. Ne güzel. Şimdi bu kişi web sitesine girdiğinde biz e, bu kişiyi tekrardan kazanmak için neler yapabiliriz? İşte burada remarketing yani yeniden pazarlama e, olayı ortaya çıkıyor. Burada ne, yeniden pazarlama adına neler yapabiliriz? Örneğin e, ücretsiz bir e, şey, e, o, e, analiz e, imkanı sunuyorum mesela bakın burada. Burada e, bilgiler alıyorum ve ücretsiz bir analiz imkanı sunuyorum. Web siteme giren kişiye tekrardan e, web siteme girmesi için e, ne sunuyorum arkadaşlar? Bir e, cesaret bir ops, op, e, opsiyon sunmuş oluyorum. Daha sonradan, mesela bir siteye giren kişilerden şu şekilde bildirimlere abone olmasını isteyen uyarılar çıkarabilirim. Bu da neye giriyor arkadaşlar? Yeniden pazarlamaya girmiş oluyorlar. Bu yeniden pazarlama ile ilgili çok değişik yapılabilecek şeyler var. Google Ads aracılığıyla, Analytics ve Google Ads entegrasyonu, e, sekrenizasyonu olarak ve e, bunun haricinde de arkadaşlar Facebook Facebook ve e, Instagram'ı e, yeniden pazarlama amacıyla kullanabiliyoruz. Piksel düzenlik özellikle örneğin. Şimdi arkadaşlar e, iç optimizasyon adına alan adı uzantılarından tutalım da resim alt etiketlerine ve benzeri bir sürü faktör doğru inşa edilmiş mi? Evet. Bu çok önemli. Sonra dış CEO'su adına web sitesine yeteri kadar geri bağlantı ya da referans bağlantı almış mı? Ben burada bu ifadeyi yanlış kullanmışım. Birazdan düzelteceğim. Arkadaşlar, e, yeteri kadar geri bağlantı doğru bir ifade değil. Yeteri kadar ve doğru geri bağlantı. Yani yani Mesela ben şimdi MIMOZ'la bir işim, web tasarım ve daha çok SEO işleriyle ilgileniyorum, SEO. O halde ben, e, geri bağlantı, yani backlink alacağım yerler, nereler olmalı? E, evet, örneğin, e, teknolojiyle ilgili bloglar, ondan sonra, neresi olur arkadaşlar? E, teknolojiyle ilgili bloglar, e, SEO blogları, büyük tasarım blokları ve benzeri yerlerden e, kendi bir referans gösterebilirsem ya bağlantı alıp ya da ücretli veya ücretsiz bağlantı alabilirsem bu sefer sisteme fayda sağlamış oluyorum. Evet. Yani yeteri kadar ve doğru backlink diyoruz biz buna. Geri bağlantı diyoruz. Evet. Peki SEO reklam mıdır veya ücretsiz bir reklam mıdır ya da bir gereksinim midir? Arkadaşlar SEO ücretsiz bir reklam mıdır sorusunun cevabı bir yönde evet. Ama aynı şekilde bir gereksinim midir? Evet aynen bir gereksinimdir arkadaşlar. Örneğin şimdi bu sayfam benim SEO uyumlu olmasa bu sayfamı benim Google'ın indekslemesi imkansız. Örneğin şimdi bir örnek ile göstereyim arkadaşlar. Şurada Google'da gizli sekmede konumdan etkilenmeden şöyle bir arama yapalım. Örneğin web tasarım SEO hizmeti arayan birisi Evet, reklamlardan sonra haritada ve e, ikinci, üçüncü olarak benim sistemi bulabiliyor değil mi? Evet. Neden? Peki bize şöyle arayalım. Benim asıl anahtar kelimem web tasarım SEO. Bakalım. Evet bu sefer de ikinci olarak bulabiliyor. Neden? Çünkü arkadaşlar e, bakın e, az evvel üçüncü olarak buldu benim sistemi Web tasarım SEO hizmeti dersem. Gelelim bakalım 1, 2, 3. organik sonuç peki web tasarım SEO dersem ikinci olarak bu. neden bakın şurada benim anahtar kelimem ne web tasarım SEO değil mi arkadaşlar yani ben burada bu kelimede kendimi ııı e, iddia edebilirim çünkü ben ııı e, evveli dört sene e, web tasarım ve SEO yapıyordum. Şu anda e, sektörümde daha çok SEO'ya yöneldim. Ama e, daha evvelimde web tasarım SEO yaptığım için web tasarıma ek olarak SEO yapma potansiyelimi sanırsam daha çok. Yani çünkü o yönde tecrübem daha fazla. Şimdi burada tabii anahtar kelimeyi görmüyorum. Ama görebilir miyim? Görebilirim tabii ki. Mesela bakalım. Şöyle siteye girelim. Şudan sağ tuştan kaynar gürültüledersem şu kontrol F kons Evet web tasarı SEO. Dememe gerek yok şey diyeceğim e, keyword diyeceğim. Yok eee bu şekilde veriyor bu doğru mu bir dakika. Web tasarım SEO diyeceğim. Evet, burada yine title'ımı gördüm. Title'ımı gördüm. Ee, ondan sonra e, Meta description'ımı gördüm. Web Tasarım SEO, Moze 5.0. Evet, vesaire. Web Tasarım SEO. Bir dakika, ne yazıyor? Evet. Ha, neyse. Şimdi arkadaşlar, benim anahtar kelimem e, Web Tasarım SEO Olduğu için e, Google beni o kelimede gösteriyor. E, ve böylece burada ben ne yapmış oldum? Bir gereksinimi yerine getirmiş oldum. Neden? Şimdi gelelim benim ana sayfama arkadaşlar şuradan bakalım. Şimdi ben ana sayfamda gereksinim olarak neyi meydana getiriyorum? Şimdi ilk önce bir anahtar kelimemi belirliyorum. Diyorum ki ben şu kelimede öne çıkabilirim. Veya SEO nedir gibi bir kelimede olabilir olabilirim ilk önce. Ama e, zor tabii şu anda. Yani öyle bir e, açıklamayı getirecek e, şu olmak, e, yani önlerde olmak şu anda benim için zor. Çünkü ben bu sektörde biraz yeniyim. Bir yıldır sadece SEO sektöründeyim. Daha evreden web tasarım SEO yapıyordu. Peki, şimdi ben sayfamda gereksinim olarak... E, bazı yerine geçiyorum. Bakın nedir? Şimdi arkadaşlar bakın title'ımda ee, şeyde evet title'ımda pardon header'ımda yani header'larımdan birinde web tasarım SEO kelimesini geçirmişim. Sonra geliyorum. Bir kez daha var. Sonra arkadaşlar mutlaka yine olacak sayfamda. Büyük tasarım esiyor. Şimdi header 1'de geçirmişim. Header 2'de geçirmişim. Sonra e, bir kez daha header 2'de geçirmişim. Bu olması gereken yapılandırmalardan bir tanesi. h olmalı, h olmalı. E, i̇ki tane de yani toplamda sitenizde bir tane header 1, e, iki tane de e, header 2 en az olmalı arkadaşlar. Hedro işte ee, olabilir. Olmalı tabii ki. O da olmalı. Evet. Demek ki arkadaşlar ne diyoruz? Burada e, SEO bir ücretsiz reklamdır diyebiliriz. Aynı zamanda bir gereksinim midir? Evet. Çünkü neden? Ben web sitemin e, ne olduğunu, ne ile ilgili olduğunu Google'a ve diğer arama motorlarına Tanıtmalıyım ki Google, Yandex ve diğer arama motorları, Bing vesaire benim web sitemi tarayıp bulabilsinler. Eğer ki bu optimizasyonu yapmazsam bulabilirler mi? Hayır, bulamazlar. Gerçekten de bulamazlar. Örneğin, e, örnek olarak bakalım arkadaşlar, başka bir siteden, mesela yine bana ait bir site, Şöyle şuradan bir gizli sekmeden konumlar etkilenmeden arayalım. Mesela A1 kelimeleri yanlış yazdık. A1 yani, düzenler. Düzenleri biz yazalım. A1 kelimeleri dediğimde evet burada ikinci çıktı arkadaşlar. Bakın A1 level word worthless. Şimdi ben, e, benim bu sayfamı Google artık o kadar hala almaya başladı ki yani A1 kelimeleri A1 kelimeleri değil e, şey desem A1 Word desem e, bu sefer yine, yine var yine var evet peki ama şurada title'ımda ve e, meta description'ımın başında yazan şu ifadeyi arayacak olsam arkadaşlar sıfırıncı konumda çıkacağım. a genç. A1 level workplace. Hayır o şekilde çıkardım. Peki. Ee, ama heh, evet. evet. Buraya kadar anlatıyorduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar demek ki ne oluyor? Yani e, sayfamızı optimize e, ettiği bir zaman Google'a bir gereksinimimizi yani web sitemizin o alandaki gereksinimini Google'a veriyoruz. Evet. İşte burada yeniden bir yeniden pazarlama örneği. Bakın burada diyorum ki bizden yeni bildirim almak ister misiniz? Örneğin ben A1 ile ilgili içerik arayan İngilizce öğrenen birisiyim. Buraya izin verdiğimde bir sonraki sefer Google pardon bir sonraki sefer e, bu kullanıcıya ben e, yeniden e, pazarlama yapabileceğim. Nasıl? Örneğin yeni bir içerik ürettim. E, yeni bir kampanya yaptım ve benzeri durumlarda ben bunu yapabileceğim. Peki arkadaşlar. Evet ne diyorduk bakalım geldik şuraya. Demek ki SEO hem bir ücretsiz reklam diyebiliriz, hem de bir gereksinim diyebiliriz. Peki bunun yanında sizce reklama gereksinimimiz var mı? Var, evet. Peki reklama gereksinim e, neden var? Çünkü reklamla e, reklamlar ile e, daha fazla e, bir e, daha fazla kitleye ulaşım olduğu gibi. E, marka bilinirliğiniz artıyor, insanların beyninde e, yer etmeye imkanınız çoğalıyor vesaire. Evet arkadaşlar peki reklamada gerek varsa peki şimdi diyelim ki sizin hiçbir e, sermayeniz yok ama reklam için sermaye gerekiyor. Bu sefer ne yapabilirsiniz? Sermaye oluşturmalısınız. İlk önce sermaye oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Yine ki hiçbir şeyiniz yok. Yani para yok. Sermaye yok. Nasıl oluşturacağız? Örneğin bir SEO ustası olmak istiyorsanız bloggerlıkla başlayabilirsiniz. Evet. Bloggerlıkla başlayabilirsiniz. Bunun maliyeti çok düşük arkadaşlar. Örneğin ayda pardon yılda 20 TL'ye 20 TL'niz varsa bir blogger olup e, sermaye oluşturmaya başlama imkanınız var. E, tek gereksiniminiz bilgi. Peki ben sermaye oluşturdum. Daha sonra ne yaparım? E, sermaye oluşturduktan sonra bloggerlık, bloggerlık yapıyordum örneğin. Google Adsense'a para kazanıyorum. Sonra ne yaparım? E, çevreme web sitesi ve SEO yaparım daha sonra SEO, sadece sektörümü SEO olarak değiştirebilirim. Neden? Arkadaşlar. Şimdi e, SEO kurallarını öğrenmek için ilk önce bir blogger olduğunuzda tüm SEO kurallarını öğreniyorsunuz. Daha sonra web tasarım SEO yaptığınızda e, bunu öğrendiklerinizi e, müşterileriniz için e, yaptığınız web tasarım projelerinde e, sitelere uygulayabiliyorsunuz. Yani daha sonradan ben ee, yani web tasarımla az uğraşayım, daha çok SEO ile uğraşayım derseniz öyle de bir yolunuz var. Daha sonradan da yazılım dillerini öğrenmenizi size tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, SEO genel anlamda nedir? Ve çeşitleri nelerdir? Ne demiştik SEO genel anlamda? Bir web sitesinin arama motorlarında en iyi performansı göstermesi için yapılan çalışmalar bütününe SEO denir diyoruz. Peki bunun da tipleri var nasıl ee, beyaz şapkalı seo gri şapkalı seo siyah şapkalı seo nedir beyaz şapkalı seo etik seo dediğimiz olay ee, yani kuralına uygun bunun gibi hiçbir yere e, spam içerik yaymadan ve benzeri yöntemler e, anlat anlat bitmez öğren öğren çoğalır o şekilde güzel bir sektör Diğeri arkadaşlar e, gri şapkalı SEO. Bu da siyah ve beyazın arası. Peki siyah şapkalı SEO nedir? Arkadaşlar spam. E, birinci noktası spamdır. Hani e, sizi sinir eden, e, mail kutularınıza düşen, izin vermediğiniz halde, nereden geldiğini bilmediğiniz, e, okuyup da anlamadığınız, ne, ne, ne yazdığı bilirsiz İçerikler. Bunlar hepsi spam'a girer. Bunlar spam'dır arkadaşlar. Evet. Siyah şapkalı SEO'nun yöntem en iyi yöntemi spam içerikler yaymaktır. Gereksiz, ilgisiz, sanki ilgiliymiş gibi gösterilen bunun değişik yöntemleri de vardır, olabilir. Evet. Çok fazla üzerinde durmamızın bir anlamı yok. Peki SEO bileşenleri nelerdir? Evet. İçerik optimizasyonu. İçeriğimizi optimize etmeliyiz. Anlatırız. Daha derslerde anlatacağım arkadaşlar inşallah. Resim optimizasyonu. Resimlerimizi optimize olmalı. Evet. Diğer içerik türlerimiz. Animasyon kullanabilirsiniz içeriklerinizde. Video içerikler kullanın. Sonra evet. Peki buraya kadar ben SEO nedir anladım diyelim. Neydi arkadaşlar SEO? Web sitesinin Google ve diğer arama motorlarında en iyi performansı göstermesi için <gülüyor> evet. yapılan çalışmalar bütününe SEO diyoruz arkadaşlar. Evet daha sonradan. Ee, peki SEO nedir? Diyelim ki anladık. Neydik arkadaşlar? SEO'yu anladık, bloggerlık yaptık, web tasarım SEO yaptık, SEO ustası olduk. Belki zamanımız geçti, zamanımızı aldı ama para da kazandık. Ee, i̇nsanlar yaptığımız işleri beğendiler. Çünkü uğraşı sarf ettik. Ee, online özel, online veya e, birebir derslere katıldık. Bu sektörde ilerliyoruz, dijital sektörde. Ee, daha sonra ne yaparım ben? Bir web sitesini analiz ederim arkadaşlar. Analiz sonuçlarıma göre e, strateji belirlerim. Pardon analiz sonuçlarıma göre ilk önce e, sitemin içindeki hataları düzeltirim. Sonra anahtar kelime seçimi yaparım. Bir anahtar kelime havuzu belirlerim. Örneğin SEO nedir? Anahtar kelimesinde birinci gelen site Ayda 6.929 tane trafik alıyor bundan. Bu sadece bu kelimeden e, günde 320 tane trafik aldığı anlamına gelir. Bu kelimenin hacmi aylık aranması 12.000. Ve bu birinci olan site, e, ben değilim tabii ki birinci olan siteden bahsediyoruz. E, şimdi arkadaşlar yerlerde reklam ve benzeri veya diğer sitelere girmişler. Demek ki e, bu bir anahtar kelime. Şimdi ben e, ana, ana sayfamın anahtar kelimesini SEO Nedir olarak belirlesem olur mu? Olmaz. Neden? Belki SEO Nedir adına bir e, web sitesi, niş bir web sitesi dahi açılabilir. Ama e, benim ana sayfamın anahtar kelimesi esiyon edilir, olmamalı. Çünkü neden? Ee, başarı kazanabileceğim bir, trafik çekebileceğim bir anahtar kelime olmasını her zaman tercih ederim. Evet, kullanıcı deneyimi arkadaşlar, web sitenize giren kullanıcıları web sitenizde ki e, web sitenizde kullanırken yaşadığı hoşnutluklara kullanıcı deneyimi kullanıcı arayüzü gibi kavramlar e, terimler kullanılır. Sonra site dışı SEO'da arkadaşlar e, uzun uzun anlatmak istediğim bir konu yeniden bu konuma eklemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, ben Mimoza Bilişim'den Onur Kalfat. Hepinize mutlu bir bahar diliyorum. Sağlıklı ve mutlu bir baharayı görüşmek üzere.